Yo. Global Just Recovery Gathering. It's a Müthiş bir keyif. İklim çözümleri sadece adaletle olabilir. Nimo Bassi bize katılıyor. Toprak Ananın evi kuruluşu, bir düşünce kuruluşu. Onun e, kurucusu. mimar, şair, yazar, birçok şahane kitap yazmış. Bir kitabı, Bir Kıtayı Pişirmek isimli kitabı. Beni bu işlere girmeye e, bana ilham veren kitaptı. Kahramanlarımdan birimiz de olmuş. Çok güzel. Öbür e, konuklarımızdan biri, e, Suanur Rahman. Kendisi Bangladeş'ten e, gençlik e, neti. İklim adaleti için oradan. Genç yaşına rağmen çok iş yapmış Bangladeş'te. SIDAR kasırgasından sonra başlamış. Bizim önerdiğimiz çözümlerin anlamlı çözümler olması için uğraşıyor. Ee, sonra Teresa Anderson var. iklim politikası koordinatörü ActionAid'in Action Aid merkezine adaleti alan çalışmalar yapıyor. <gülüyor> Soru eh, şu. İşiniz ve adaletle nasıl bağlantılı sizin işiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bu çok heyecan ve güçlü için çok önemli zamanda. Bu çok büyük bir onur. Bu kolektif hareketin içerisinde, evet, soru ve bu bu oturum çok doğru zamanda geldi. İklim adaleti ne demek? Bana şimdi iki düzlemde cevaplayabilirim sanırım. Öncelikle jeopolitik değil müzakerelerin jeopolitiği konusunda ben bu konuda çalışıyorum. Çoğunuz da belki burada çalışıyorsunuz diyemeden. Bizim için bunun manası, şirketten ülkeler, korporasyonlar ve bireyler bu problemi, bu probleme sebep olmak için en çok şeyi yapmış olanlar. Bir asırdır sanayileşmenin, yüzyıllarca kolon sömürgecilikin faydalarından yararlandılar. En çok onların e, yapması gerekiyor bir şey. Buna karşılık, bu iklim sorununda en az katkıda bulunmuş, en az ama en çok etkilenen ülkeler yükselen seviyesinden. Kuraklıklardan <gülüyor> haksız bir yük taşımaya zorlanıyorlar. Kendi yaratmadıkları bir sorunu tamir etmek için. Kim bu sorumluluk, sorunu kim yarattı, kimin bir adım atması gerekiyor en çok? Dünyanın birçok yerinde gördüğünüz kütüphanetsiz bir sebebi de bu. İklim, adaleti ve işsizlikle bir Jeopolitik bağlamda bunlardan bir Sosyal adaletin de merkezinde olması gerekiyor iklim hareketinin. iklim sadece karbona dayalı veya sera gazlarına dayalı i̇klim, hesapları yapmanın ötesine gidiyor bu. Kutu payıları da hepimiz çok seviyoruz ama bunların da ötesinde. Programlar, zaman bu politikaların ground. ne yaptığını anlamamız gerekiyor. Yer yani toprağındaki <gülüyor> insan nasıl etkileyecek, onların çemişliği, yemeği, güvenliği, toprağa erişimi, <gülüyor> nasıl etkileyecek, kadınlar <gülüyor> oransız <gülüyor> olarak etkileniyor <gülüyor> mu? Eşitliklere bakıyor mu politikalar yoksa eşitsizlikleri çoğaltıyor mu? Bizim masaya koyduğumuz sorun, çözümlerin birçoğu bu sorunlara cevap vermiyor. Ve en çok etkilenen bu insanların bir söyleyecek bir şeyleri var mı? Onlar onlar söyleyebiliyorlar mı? Eğer kendilerine zarar edecekse, Hayır diye biliyorlar mı? Onların fikri alınıyor mu? Ben bir gençlik aktivistiyim, Bangladeş'ten. İklim adaletini, cinsiyet adaleti ve sosyal adalet olmadan ulaşamayız. Aksi yanlış çözümler, karbon tutulumu ve doğal gaza geçiş gibi çözümler toplulukları fakirlikte tutacaklar. Eğer çözümlerin en çok etkilenen topluluklar için de etkili olmasını istiyorsak, sürdürülebilir enerjiye adil bir geçiş yapmamız lazım. Hükümetlerin gençleri de karar verme aşamalarına katması lazım. Çünkü çünkü ne olsa genç insanlar. Geleceğin liderleri. Biz sadece şimdi için değil, sadece gelecek için değil, şimdi için de çalışıyoruz. Ve, ve bize tutmadıkları sözleri tutmaya davet ediyoruz. Onlarsa her zamanki gibi boş kelimeler söylüyorlar. Bizim dikkatimizin yanlış çözümlerle dağılmaması gerekiyor. Bizler en az katkıda bulunduk bu soruna ve baktık vaktimiz kalmadı. Ben ve Bangladeş'te benim insanlarım için iklim krizi bir öngörü değil, şu anda bizim gerçekliğimiz. Kasırgalar daha kötüleşiyor, görülmemiş e, seller var ve 2050 senesinde Bangladeş'in yer su altında kalacak bu krizden ötürü. Her gün sahil taraflarındaki insanlar şehirlere göçmek zorunda kalıyorlar. Çünkü topraklarını kaybediyorlar. Fosil yakıt endüstrisini evde ve dışarıda finanse etmeye artık bir son verilmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum, Terza ve Soğan'ı. <gülüyor> Çekiçi bu konuda çivinin tepesine vurmamız gerekiyor. Benim ve arkadaşlarımın yaptığımız iş <gülüyor> tamamen adalet üzerine. İklim adaleti olsun, yemek Hatta bilgi paylaşmak, her şey bir adalet platformunda olmalı. Yani iklim değişimi, hareket, bu iklim hareketi dediğimiz zaman temellere geriye gitmeye gitmemiz lazım. Nereden geldi bu sorun? Kim bunun sorumlusu? Orijinal <gülüyor> sorunun Nerede olduğunu bulursak o zaman bir çözümden konuşabiliriz. Eğer çözüm kurbanlar tarafından, en çok acı çekenler tarafından yapılacaksa o zaman adalet yok demek. Bu konuşma devam ettikçe çok duyacağız bunu eminim. Paris anlaşmasında bile toparlamakta olan inisiyatif sorumlulukları var. Benim için iklim adaleti e, dekolonize etmemiz gerekiyor hareketimizi köklerine gitmemiz gerekiyor bu çoklu krizin sadece bir taraftan bakamayız. İklim değişimini atmosferdeki karbonları sayarak başlarsanız konuyu kaçırmış olursunuz. Bu bir sosyal mefzele, ekonomik, politik, mesele. her tarafı, bu alanın her tarafına bakmamız gerekiyor. Bütün adaletsizlikleri Ve Mevcut global iş bölümünü tersine çevirmek de demek bizim için. Çünkü dünyanın bir kesimi özellikle güney ham maddeyi sağlıyor. Bu ham de çöpe dönüştürülüp batı tarafından çöpe ve yıkıma dönüştürülüp üst, yine onlara gönderiliyor. Sadece insanlar için değil ama toprak anne için de düşünmemiz lazım. Toprak annenin devirlerini devam ettirmeye hakkı var. İnsanların yaptığı toprak, toprağa da adaletsizlik sadece bizim için değil, bütün varlıklar için de. Bir şey daha var. Ben hakarete uğramış gibi hissediyorum. İnsanlar karbon köleliğine zorlanıyorlar. Görüyorsunuz doğayı, bir ağacı görüyorsunuz ve o, o ağaca birisinin bekçilik etmesi gerekiyor, mecbur kalıyor. E, her şeyi bir kenara bırakalım, bu bizim haysiyetimize dokunuyor. Bütün bunlar e, hayat ve haysiyet konusunda. Şimdi bu konunun ne kadar çok yönü var birbirleriyle bu bu her şeyin suyunu sıkan kapitalist ekonomik sistemde bu krizin çoğunluğu güden sistem bu sistem çözümlerin de radikal olması gerekiyor belki ve yani köklerine, sebeplerine bakmamız gerekiyor bu meselenin ve bu sistemik doğasına bakmamız gerekiyor. Semptomlara bakmak yerine. Bu semptomlarla uğraştığımızda sadece yanlış çözümlere gidebiliyoruz. Bu konuya girelim. Sizin tecrübenizle yanlış çözüm nedir? Bize örnek verebilir misiniz? Niye bu çözümler yanlış? Ma anlamlı değil de yanlış. <gülüyor> i̇yi oldu bu sorunun geldiği. <gülüyor> Birçok örnek var benim tecrübemde dedi yaptığım işin birçoğu açlık politikaları yemek meselesi fosil politikleri bunlar bu boru hattının başladığı yer bütün bunlarda Yanlış çözüm örnekleri görüyorum. Bunlar e, gerçek harekete tıkıyor. Bir tanesi iklimin lehine ziraat denilen şey. E şimdi teknik kelimeler kullanmadan insanlar. Ee, i̇klimin lehine ziraatten bahsettiğinde doğru olsun, yanlış olsun, genetiği değiştirilmiş tahıllardan bahsediyorlar. Kıtla dayanıklı, e, sert koşullara dayanıklı şeylerden bahsediyorlar. Bu konuda insanlar zannediyorlar ki ne kadar güzel bir fikir. Teknolojinin her şeyi çözümleyeceğini zannediyorlar. Teknoloji sanki bir dine dönüştürülmüş gibi. Bir ürünün gerçekten iklimin lehine olması için inanıyorum ki kültür konusun, kültür konusunda. E, ekonomi konusunda ve yetiştirildiği yere göre akıllı bir ürün olması gerekiyor. Bir laboratuvarda yetmiş bir şey değil. Bir binanın içerisinde bir laboratuvarda değil. Asıl laboratuvar doğa. Hayat buradan geliyor. Doğa bize vermiş aslında sağlam ürünleri. bir yerde Özel bir yerde yaşayan insanlar ellerinde ne olduğuna bakmalılar ve bu ellerinde olan şeyle başa çıkmalılar. eğer limanlarına dışarıdan ithal edilen şeylere bağlı olacaklarsa bu kolonyal düzenlemelere geri dönmek gibi bu kavramın üzerinden genetiği değiştirilmiş ürünlerin en iyi iklime dayanıklı şeyler olduğu kavramın üzerinden mesela Afrika'da birçok ülke çok zorlanıyor korkunç karar, kanunlar geçirmeye. Bu kanunlar gıda güvenliğini ve insanların güvenliğini göz ardı ediyorlar. Çok direnç görüyoruz gerçekten gerçek iklim eylemi yapmaya asıl asıl hareket gerçek iklim hareketi fosilleri toprakta bırakmak çok para gerekmiyor teknoloji gerekmiyor 20 seneler süren konferanslar gerekmiyor fosilleri oldukları yerde bırakın. Mesela New Guinlante, 1993'ten beri fosiller toprakta kalıyor. İnsanlar artık toprağımızda bunu istemiyoruz dediklerinden beri. Costa Rica'da gördük bunu, Belize'de gördük bunu, ee, Norveç'te görüyoruz bunu. Mücadele var. Bu, Aramalara karşı da petrol aramalarına karşı da bütün bu yıkıma karşı yanlış çözümler bu boru hattının nereden başladığını göz ardı eden çözümler. Sadece karbon moleküllerinden bahseden çözümler bence yanlış çözümler. Evet iklim lehine dediğimiz şey, bunlar çok yanlış. Daha çok iklime dayanıklı ziraat üretimine odaklanmalıyız. Ve politikalar, Bangladeş iklim konusunda bir hareket planı olan ilk ülke bizim bir Ulusal hareket planımız var, birçok planlarımız var, politikalarımız var. Delta planının öncüsü Bangladeş. İnsanların katılımı, kadınların katılımı, gençlerin katılımı, bu kararların verilmesi ve uygulanmasında iklime müdahalelerde çok önemli. Toplulukların katılımı olmaksızın... Bu planlarda bunlar yanlış çözümlere dönüşebiliyor ve daha çok problem yaratabiliyor bu topluluklar için. Mesela Delta planı. Delta planı tamamen Hollanda'nın üzerine odaklanmış ve Hollanda'da uzmanlar yapıyor bu planı. Hollanda'da bir Delta ülkesi Bangladeş gibi ama biz eğer Hollanda'nın planını kopyalarsak, bu bizim için sürdürülebilir bir çözüm olmaz. Bizim yıda ve toprak güvenliğimizi sağlamaz. Yani her yerde yerel çözümler bulmamız lazım. Yerel bilgiler, yerel tecrübeler ve çözümler olmaksızın daha çok problem yaratacağız. Yanlış çözümlerle. Bangladeşli bir e, Vakıf fonu kuruldu ama bu vakıf fonu parklar yapıyor, otobüs durakları yapıyor. Gerekli şeyleri gerekli şeyleri fonlamıyor. Çözüm bu değil. Bizim Bangladeş'teki içme suyu krizine daha çok desteğe ihtiyacımız var veya çiftçilerin nasıl uyum sağlayabileceği konusunda Birçok mega projeler yapılıyor burada Bangladeş'te, uluslararası yardımla. Ama bütün bu mega projeler daha çok sorun yaratıyor iklim krizinde. E, sahte çözümlerden bahsetmek istiyorum. örnek olarak. Özellikle net sıfır. E, şirketler ve hükümetler tarafından bu hedef olarak söyleniyor. Özellikle ne, Krallık'tan, Kanslı'dan, İsveç'ten e, çoğu bu Nesli hedeflerini söylüyorlar ve, bunun, ve bunu aslında bizi e, Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirecek bir adım olarak görüyor insanlar ve bütün şirketler Nesli, Shell, Quantos, Microsoft, e, çimento sanayi, çelik sanayi, bunlar bir tür e, aslında net e, 2050'de net sıfır hedefine ulaşacaklarını söylüyorlar. Bu e, birçok hükümet tarafından kutlanıyor. Muazzam bir işaret olarak gezegeni kurtaracağımızın sanki. Ama e, sanırım aslında daha fazla bu tür açıklamalarda duyacağız. Bu iyi olacağı konusunda ama bu doğru değil. Çünkü net sıfır e, hedefleri iyi gibi görünebilir ama aslında aslında acil Eylemi e, aslında ertelemek için e, 2050'ye kadar olduğu gibi e, ki bu zaten 30 yıl önce ve bu yeşile boyamak için kullanılıyor aslında ve bazı hayali teknolojiler ilerisinde mevcut bile değil ya da mesela çok başlangıç aşamasında ve asla bunlar mevcut olmayacak ve bir yandan da bu hedeflerin aslında muazzam e, toprak gaslarına yol açacak projeler bunlar aslında. Gerçekten muazzam toprak gasları ve bu net sıfır hedefleri aslında, e, bunları kendi nominal değerleriyle kabul edemeyiz. Aslında net sıfır hedefleri gerçekten gerçekten sıfıra ulaşmak demek mi yoksa yeşile boyamakla mı ilgili ve bu net ne kadar net, ne kadar büyük bir net. Aslında salınlarırdi e, e, azaltmak için hükümetlerin ne yapmak gerektiğini biliyoruz ama bu hükümetler ve şirketler kirletmeye ve sero gazları salmaya devam Devam etmeye çalışıyorlar ve girecekleri noktada bir çözüm olacaklarını söylüyorlar karbonlar bakımdan. Genellikle bu net zero hedeflere genellikle de ağaçları, plantasyonları ya da çeşitli Biyoenerji, karbon yutma teknolojileri gibi teknolojiler üzerinden dünya ilerliyor. Ama bu teknolojiler özellikle karbon yutma ve depolama teknolojileri denen teknolojilerin aslında hedefleri. Can söylemek çok derece saçma. On yıllardır bu teknoloji üzerinde milyarlarca lira harcadık ama şu anda yok. Diyelim ki ağaç plantasyonlarıyla e, daha fazla karbon, boya ve e, yutarak e, bunun olacağını söylüyorlarsa aslında bu hedefler e, diyelim ki enerji karbon yutağına dayalı teknolojiler muazzam toprak gaspı, arazi gaspı anlamına geliyor ve aynı zamanda da e, iklim hedeflerinin de tutturulamayacağı anlamına e, anlamına geliyor. Yani bu hayalet teknolojileri e, dayanılamayız ve iklim tömürlükçülüğünü de kabul edemeyiz ve, e, ve bütün hükümetlerin ya da şirketlerin hedefleri bu bakımda inandırıcı değil. E, 2050 temelli bunlar hedefler uzak konulacak geç e, aslında aslında dönüştürücü eyleme sera gazı emisyonunu azaltmak için dönüştürücü eylem ekseni üstünü örtmek için. Bunu yapıyorlar. Radikal olarak dönüşüme ihtiyacımız var. Sallamaya başlamamız lazım. E şu anda ekin e üretmek için kullanılan toprakları arttırmamız lazım. Gerçekten bu aslında ilan edilen hedeflerin önemli bir kısmı son derece zayıf önlemler ve aslında ihtiyaç duyduğumuz hedeflere ulaşamayacağız. Özellikle de küresel güneydeki topluluklar da aslında topraklarından atılacaklar. Özellikle biyoyakıt ürünleri. İkiden topraklar aslında giderek büyüyor ve insanlar yerlerinden gidiyor, açlıkla karşı karşıya kalıyor. Toplumsal cinsiyet eşitlikleriyle karşı, karşı karşıya kalıyor. Bir kez daha küresel güney yaratmadığı eşitsizliklerin, krizlerin yükünü yüklenmeye zorunda kalıyor. Ve aslında gerçekten salımları kesmek için gerçek, radikal köklü dönüşümlere ihtiyacımız var. Enerji, endüstri tırım e, kapsayacak Acil dönüştürücü eyleme ihtiyacımız var. Teşekkür ederim e, bu yanıtlar için ve sanırım e, bu son derece teknolojiye bağımlılığın aslında adalete duyarlı olmamını yarattığı muazzam problemler var gibi görünüyor. E, sanki düştün internetten ama geri geldiğine sevindim. E, teknoloji bizi kurtaracak. Meselesi bayağı odaklanılıyor Özellikle Bill Gates'le kitabında biliyorsunuz bütün bu teknolojiler tutulacak o kitabı da iddia ediyor? Bu arada aslında şu anda zaten elimizde olan çözümlerin önemli bir kısmını da aslında görmezlikten geliyor. Gerçek bir çözüm var aslında sizin söylediğiniz neden adalet bu konudan kilit bir öe. E, bu konuda biraz konuşmamız lazım isteyen söz olabilir. E, Gerçek çözüm nedir ve neden bunun adaletle alakası var? Hemen başlayabilirim. <gülüyor> hızlıca gideyim ben evet, about, um, Bill Gates hakkında e, biliyorsunuz <gülüyor> bio mühendislik konusunda çılgınca teknolojiler ileri sürüyor yani güneş ışığını tutmaktan bahsediyor engellemekten bahsediyor <gülüyor> aslında sistem değişikliğinden kaçınmak için ellerinden ne gelirse bunu yaparlar ve Gerçek adil iyileşme için gerçek çözümler neye benzer? Biraz bunlara bakalım. Mesela ne istiyoruz? Yani hedefler ve planlar neye benzemeli? Ve bunları ne sıfır hedefleriyle aslında kıyaslayalım. E, salımları azaltmak için gerçek sıfıra. E, Paris anlaşmasının e, 1.5 hedefine ulaşmak neye ihtiyacımız var? Neye ihtiyacımız var? Atmosfere aldığımız karbon dioksit miktarını şu anda hemen azaltmamız lazım ve radikal dönüşüme ihtiyacımız var. Enerji, parımı, sonuçluğu, inşaatı, ekonomik sistemleri bunların tamamını dönüştürmemiz lazım. Yaratmamız gereken dönüşüm muazzam ve talepleri ve basıncı aynı anda ilerletmemiz lazım. Çünkü bu olmayacak öbür türlü ve mümkün olduğu kadar salımları sıfıra indirmeye çalışmamız lazım. E, ve mevcut salımları da aslında nasıl durduracağımızı düşünmemiz lazım. Hükümetlerin ve şirket hedeflerinin 2050 falan hedefleri değil, 2020 2030 hedefleri hale getirilmesi lazım. E, yani bütün bunları yapabilmek için aslında topluluklar için adil olan şeyler içinde adil geçiş ilkelerini benimsemeye ihtiyacımız var. Bunu daha önce de anlatmıştım. Daha önce de ilkeler nedir? Aslında sadece tarım açısından değil, başka sektörler için de geçerli. Endüstrileşmiş, agro ticareten, ekolojik e, üretime geçmemiz lazım endüstrideşmiş üreticiden e, e, ve çeşitli sentetik nitrojen, nitrojen gübrelerinden daha doğal olanlara geçmemiz lazım ve topraktaki aslında o güzel toprağı öldürmelerini engellemek lazım ve, ve aynı zamanda e, agro e, ekolojik yaptığınız zaman e, Toprağa ekleyecek kompost gibi şeyler yapmanız lazım ama bunu yaparken aynı zamanda topraktaki karbonu da artırmamanız lazım ve ve böylece daha dayanıklı daha e, olur da daha fazla tutabilir. E, muazzam sorunlar var e, çünkü e, özellikle ormanlık alanlar ve e, aynı zamanda e, sanayi ürünleri hayvanları içinde e, gıda üretmek gerekiyor. Evet. Ee, ve aynı zamanda yay beslemenin daha kolay yollarını da bulmamız lazım. Özellikle gıda ee, yani hayvancılık sanayi için e, üretim yapmak, yani insanları beslemek için e, bunu yapmamız lazım. Ve çiftçi toplumların da aynı zamanda benim açımdan adil için ekonomik fırsatlara e, kavuşturulması lazım. E, zaten çiftçilik zaten çok zor bir hayat biçimi. Çiftçiler sıkıştırılıyor, Genellikle Endüstriyel tarım model tarafından zorlanıyorlar, dışarı atılıyorlar, son derece. Ee, ve bunlar çok basit tarım politikaları ve zaten çok güvencesi olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor ve onları şeytanlaştırıyor. Bu yüzden tarımdaki adil geçiş ve geliştirmeye çalıştık. Ve bu adil geçiş nasıl yapılmalı, bu süreç nasıl olmalı konusunda ilkeler geliştirdik. Ve özellikle tarımla uğraşan çiftçi toplulukları için, Enerji sektöründeki topluluklar için bu dönüşümü bitimlendirmeleri için alanlar açmamız lazım hem iklim hem doğa üzerindeki etkileri in bakımından, in bakımından in ve sistemin kökeninin çok in önemli eşitsizlikler var. var ve bu dönüşüm yıkıcı olmaması lazım. Toplulukların eğitim, sosyal kuruma ya da yeni piyasaya ulaşma biçimleri, yeni ekonomik model oluşturma olanakları gibi insanlara kavuşturulması lazım. Aslında bunu diyemeyiz yani sayıl Çiftçi bu çözümü ve bu uygula diyemeyiz. Adil geçiş e, aslında toplulukları iklim adaletinin karşılıkları değil e, ondan yanlı onun yanında insanlar haline de getirmesi lazım. Ben de şunu söylemek söylerek baş, başlamak isterim. Adil iyileşme ya da adil geçiş e, de konuştuğumuz şu durumda adil olmaz. Bir yıkıcı sistemden bir başkasına geçerek olmaz. Temiz enerji, yeşil, yenilebilir enerji bunları çok seviyoruz. Ama bu yeni teknolojinin kendisi de e, aslında e, yeryüzü annemiz için yıkıcı. Ve bu adil e, olamaz bu, bir başka yıkıcı sistemden model bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Nereye doğru hareket ediyoruz ve nasıl hareket ediyoruz konusunda son derece temkinli olmamız lazım. Temkinli yorumlar yapmamız lazım. Çünkü birçok yerde bunu görüyoruz. Gerçekten yeşil enerji Yerel enerjiler aslında toprakları, arazileri, gasp edilen topluluklar pahasına elde ediliyor. Ve bunu söyledikten sonra şuraya geçebilirim. Görmemiz gereken önemli şeylerden birisi şu. Özellikle çok taraflı düzeyde e, bu gönüllü salım azaltmaları konusunda. Ülkeler e, salımları kendi Azaltmak onlara bırakılamaz. Lütfen e, bunları azaltın diyemeyiz. E, zorlamamız lazım. Jeopolitik düzenlemeler, politik denklemler, e, bütün bunlar e, hala son derece güçlü ve kirleticiler. O zaman devam edecek bu jeopolitik statikolojide davranırsak. Ya da diyelim ki net sıfır çözümler gibi çözümlerden bahsedecekler. Yani kirletici şirketler şu anda şunu ilan ediyorlar 2050'de net sıfıra ulaşacağız diyorlar. Bu ne anlama geliyor? Aslında salmaya devam etmeyecekleri kirletmeye devam etmeyecekleri anlamına mı geliyor? Yoksa bazı hayali çözümler mi ileri sürüyorlar? Güya bunlar karbon üretmekte oldukları karbonu yutacağını varsaydıkları bunu bir tür aritmetik ya da matematik haline getiriyorlar ama gerçek bundan çok daha karmaşık. Bu tür e, aslında adil çözümlerin e, yani karbon kansinatı gibi yapılamaz e, ağaçlar aslında gerçekten e, yararlı ekosistemlerdir. E, Bizi de kullanın o zaman. Bizim de insan nüfuslarını kullanın. İnsanlar da karbon yutağı olarak kullanılabilir. Yani ağaçları karbon yutağı olarak kullanacaksanız insanları da kullanın. Ki bu son derece aptalca bir şey. E, okyanuslar meselesi var. E, bunu da gene biyo mühendisliğin parçası haline getirmek istiyorlar. Karbonları Karbon emirliğimi sağlamak için. Ama aslında başka araçlar var. Bu da aslında bütün bu iner, ileri sürülen araçlar e, kirlenmeyi arttırabilir. Oksiyon, a, okyanusların oksid, oksidasyon oksitlenmesini arttırabilir. E, i̇nsanların ve diğer varlıkların okyanuslardaki sağlığını etkile, etkileyebilir ve elbette muazzam e, deniz alanları gasplarım var aslında ve şu anda ekonomide gene bayağı önemli bir konu bu e, aslında sömürgecilik bir başka düzeye taşınmış oluyor böyle yani arazi gaspından deniz gaspına doğru gidiyor e, buradaki çözümler bu e, yani güneş yönetimi gibi tartışmalar, atmosfere nöronlar salmak gibi çözümler, bütün bunlar aslında neredeyse uzay gaspı anlamına da gelecek ve bunların tamamı bir gasp siyaseti gibi ilerliyor ve bu bütün bunlar güvenli bir durum değil tabii bizim açımızdan ve bizim hepimizin e, aslında tüketimimizi azaltmamız lazım. Her şey için yeni modellere ihtiyacımız yok. Aslında işte yeni modelleri yap, üretip e, atıkları da bir yerlere dökmememiz lazım. Plastikler. Ya da ev içinde kullanılan, biliyorsunuz, ürünler birkaç kere kullanılabilir tamamen yok olmadan önce ya da zaten yok olmadan önce. Sadece çevreyi değil, aynı zamanda gelecek kuşakların karşı karşıya kalacağı sorunları da düşünmemiz lazım. Basit sorun, çözümler var aslında. Karbaşık sorunları olsa bile. Aslında çözümler gerçekten çözüm. Tarım da her zaman söylediğimiz şeylerden birisi. Bunun en kirletici, en kirletici sektörlerden bir tanesi oldu. Ama bu ne tür bir tarım? Bu da gene fosil yakıta bağımlı tarım. Yani aslında sömürgeci plantasyon tarımı. Yani hayvanları ve makinaları besleyen aslında bir tarım bu. Ve aslında... Tarımdan bizim gıda elde etmemiz lazım ee, ve gezegene yakın olan, doğaya yakın olan e, bir tarımdan yana davranmamız lazım. Ee, aslında sektörleri ya da insanları suçlamaktan vazgeçip gerçek iklim eylemine geçelim. Aslında insanlar açısından ne olacak, nasıl sonuçlar e, elde edeceğiz e bu karmaşık durumu kabul edemeyiz kendimizi içinde bulduğumuz. E, ve nasıl işleri onaracağımıza bakmamız lazım. Bozulmuş olan şey nedir? Bu sistemi yerine ne koyabiliriz? Ve birbirimize şefkat göstermeye, bakmaya, ekosisteme bakmaya. buna nasıl başlayabiliriz? Ama aslında ekosistem bizim bedenlerimiz bir yandan da. E, yani bu... E, Toprak anaya bakmak, kendimize bakmak, birbirimize bakmak bunların hepsi önemli ama belki kaçınamayacağımız şeyler belki var ve sürdürülebilir bir çözüm olması lazım hepimiz açısından. Kimsenin aslında kar için emeğinin feda edilmemesi lazım. Bu muazzam tartışmalar için çok teşekkür ederim gerçekten. E şunu gösterdiniz aslında iklim e, ve gezegensel krizimizin çözümünün merkezinde adalet olduğunu gösterdiniz e, e, ve e, e, önemli yazarlardan bir tanesi şunu söylemişti e, aslında Topluluk açısından adalet o topluluğa duyulan aşktır bu anlama gelir diyor. Gerçekten toplulukları sevmekle ilgili bir şey adalet. Ve gerçekten e, temel meselesine bakalım bu krizin temelinde ne var kökeninde ne var merkezinde ne var herkese e, bu, bu adaletin ne anlama geldiği konusunu tartışmak üzere e, bize katıldığı için çok teşekkür ediyorum ve gerçekten adalet nereden kaynaklanır ve neden Gerçekten adalet için mutlaka iklim eylemi söz konusu olduğunda tartışmalıyız. Bunu güvence altına almalıyız. Bunu asla unutmamalıyız. Gerçekten son derece canlı bir tartışma yaptık adalet konusunda. Teşekkür ediyorum.